Olmaz mı ya? Bu biraz değişik ötem bir horoza benziyor abi. Can, canından besmiş. <gülüyor> aynı <gülüyor> abi, aynı tabb besmiş horoz. Ne <gülüyor> bu, bu bu işi yapmak istemiyor artık. <gülüyor> Tadag bunu. Tok tokla hepinin okul Benim adım Katar Ramazan. Ben bu oyunu <gülüyor> bazarım. <gülüyor> oyunun en iyisi lan almışsın abi işte bu. Yani daha iyisi yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Süre, i̇şaret attım abi, keleşağı alırsın. E yani, tok tok'tan iyidir. <gülüyor> Tabii canım oyunun en iyi silahlarından biri abi gelir <gülüyor> zaten. Allah var ih. Hayır bir şey yok ama. Hayır. Hayır abi çok güçlü bir silah keş. Komit yok demiyor. Her şey olur. Olur. olur. Her şey olur diyor. Öbürü yok ki. Olayı yeni buldum. E desem ki bak DP var DP de mi desem olur. <gülüyor> desem. <gülüyor> Adam her şey olur diyor zaten. Hiç yani olmaz dediğini duymadım. Hiç yok ya. Bir tane var. Ben vericiyom Buramanım 3 tane var benden ya 5 tane yakın kit var mesela Oo, başka kit saldırısı <gülüyor> Oo, bak bu alım burda ne buldu ben Ne buldum Ne buldum, ne buldum lan Sağ ol Alamıyorum lan <gülüyor> ya. Sen kas niye anladın abi Bulamıyorum ki bu Ama burada var Tamam. O 4 4X lazım mı? <gülüyor> Yere al abi. Yerdek alan mı bu? burada şey, <gülüyor> Bir tane o da var. 6 vereceğim ben de mezene. baktınız mı? Baktık da. Bir... Aldık mı 6'yı? Aldım. Git şelap patronunu kimse Bırakın o gelsin bayağı, buraya. Bayalım. Gel ulan. Bu Kimi? <gülüyor> abi hile olabilir <gülüyor> misin yoksa? <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapat ile abi bana <gülüyor> <gülüyor> Yok Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Yoğun araba ba bana doğru Kaldırma araba ara geliyor Kaldıramadım dildi ha İp gittim geri yere çakıldım <gülüyor> Kaldıramadın şeyin altına neye yatıyon bret Allah Allah Ne, ne, ne işim var oğlum böyle Bırak onu ya Araba sürsen daha Araba da yok piyasada ama oyunuldu anlamadın da. Oyun, oyun, oyun bir kasar. Bilmem sende kasar mı? Geliyorum, geliyorum. Abi enerji içeceğin varsa bi canını fulle. Yok ki. O zaman bize doğru gel ben sana atayım abi enerji. Tabii çarpma abi yoksa çarptıkça canın gidiyor valla. Aaa araba var bak şurda. Burda. Oh. Nerede ha? Kaçar. Keskin gözlerle Oho ne diyorsun? Sen... <gülüyor> ya gözü bu gözüvanı alabilir miyim ya? Ne Fırat. dedin? Ya da sporcu alabilirim. Dürbün... Dürbün lazım bize. Ne ne giliyor mu? Sen oynatıyor ya. Araba alıyorum da. Jeep var burada. Tut abi türü. Buradan bir fişek çıkartmamız yok mu bizim ya? Anamız ağırlardık koşmaktan ya. Çıkmaz. Oo, bunlar fişek atmış buraya zaten. Gördüm adamı şurda. Kafa attım iki tane. Enim spotted. this time. ya. Ya ben bir var adamda. Adam teyze. Gel abi bu tarafa gel abi. Bu tarafa bu tarafa şuraya gel abi. Açıl tutasın abi buraya doğru gel. Adam daha ne vardı? Kafayıydı o. Bir kişi mi? Lanayk. 3 tane vurdum birine de. Aynen abi yukarı gel. Geliyorum. 2 kişiye de başlayayım mı ben? Nerede? Var? Var. Nerede? Görmüyorum. Nerede? Nerede Şeye de geldi evde. Üstünde mi? Birini vurdum lan osur ya duart, duart, duart yine fu duart yine fu sort yine fu galo baydım birini daha canım ki. yok ki yine baydım yeter ki de çok vurdum abi kaldıran var mı bombanız ne var ben bomba alamıyorum yavuz abi beni kaldırmayın yok mu ya geliyorum Üst kata çıktı limon. Endepede, endepede. Aldım, birini birini gel, ben de ben de. Aldım direkt gel burada. Ben aldım ya. Çektim mi? Gel burada bir, bir kişi aldın. Gel benne. Limon direkt kapının orda. Git hepsi. Yetiş evet. la bize yetiş la bize yetiş, bize la, yetiş. La. Geliyorum değil. alacağım bir o abi. Geliyorum geliyorum alacağım. Fırat, smoke atsana. Fırat smoke atsın. Şş, abi gele. Eee. Yeah. Monda kan. Yani. Smoke at buraya. Smoke at abi. Yok mu oğlumusun bak. Aslan yanında smoke bulunur. <gülüyor> <gülüyor> Aleme girsen alacağım Sen abi. Sen adamlar da kaldı da ben abime çekeyim ya. Bekle. Atıyorum. Ben attım size. Smoke. Tamam. Ben o AVM'yi bir çekeyim abi. 8 var bende. Başka ne var Fırat? M200'ü sen çek Fırat. M200'ü aldım. mi çekeceğim. Nerede abi AVM? İyi, alan bizde. Alan bizde de. Adamlar herhalde şu ortadaki evde yok. ya. Lan hacaz <Gülüyor> Ayy yok lan Valla Oyun bir sar, Bunlar şu... alana girmeye çalışan bilirler mi acaba? Ben bir ayar yapacağım. Şuraya yatayım da şu bomba almıyor eline Eee neredeydi o? Ülke hızlı, hızlı fırlatmıyor özelliği ha Tamam Sikinde bombayı alamıyor emülatörde de drop atlar. Niye bomba alamıyorsun? Daha skin oldu sabandan da çekemiyorsun. Emülatörde onun bir ayarı var. Onu yapınca çekebiliyorsun dedim. Tamam. Burada <gülüyor> 2 tane tank var. Bir tane alamam. <gülüyor> tank abini patlatalım abi her tarafı. Ne diyorsun? Sende AWM mi vardı limon? Evet evet. Bile, evet, iyi bari. Abi ne var da? A abi değiller, yerde süründün mü senin yerin bel belli olmuyormuş. Biri düştü e olana. Öyle bir şey var mı? Ne var mı abi? Yere küçük mü dedi? Dedim, yerde süründün mü senin yerin belli olmuyormuş. Öyle bir şey var mı? Yok, Yok. abi, fazla olmuyor. Sürünürsen fazla görmüyor çimin içinde. Hmm. Baksana ben alandayım bana gelsenize bura çok iyi Hay gram zaten yükseklik al avantajımız var Abi ben tankın ordayım Benim tankı ara mu? Abi bizim yanımıza gel istersen Bu yüzden ileride aranlar Geliyon geliyon Nerde Fırat? Kesin şey. e, Bu iyi ya sızıyor. gitmeye gerek yok gel gel Burada siper yeri de var Abi gel buraya istersen geliyorum, Bize doğru Geliyon Susturucuyla salladı az önce çünkü Mega SK devri de. MK de, SK sesi. Mega atıyor. 5 oh. kişi kaldı. Oğlum. Oh. Bu iyi ya. Açılma. Onlar önde çatışıyor. 4 kişi mi kaldı? Bir ekip kaldı. Gördüm adamı. De. Gördüm adamı. Bir ekip tarafında. Bir ekip kaldı dediğin gibi aynı. Onları adam dışarı mı? Daha çıkıyorlar. İki ya kişi var orada. Iştir, vallahi onların. Daha mı çıkıyorlar? Yaptılar oraya. Ha görünce adamlar da Bekle. Ne, ne ne dedi? Açık mısın? İndireceğim. Tam evileye daha da. <gülüyor> Bu Tarafa. <gülüyor> Bunlar alan dışında mı? Evet alan dışında. Onları sokmayalım. Sokmayalım da <gülüyor> ne dedi? Abi valla şuan beni de göremiyorum ya. Ha gördüm gördüm gördüm. Geliyor geliyor geliyor. Yedi bir tane. Dur da Ağacın arkasında bir tanesi öbürünü bilmiyorum. Diğer yere var, doğru geliyor. Turuncu bir şey var. Geçti var. Yedici. Gördüm. Yedi arkasına gitti. ağacın Yedi bir tane ağacın arkasındaki. Açıkta adam aşağıda Fırat. Şuraya geçti. Gördüm onu da. Göstermiyorum. Ne attı şuradaki? Odaklan, ağaçtaki ne odaklar? Ağaçtaki adam dışında giriyor giriyor. Tamam duruyorum. İkisi bakın oradan. Ha tamam, bir evdeki aldı, bir evdeki aldı, evdeki odaklan odakdan aldı oyunu. Adam geliyor lan ne? evi Öldür ah, <türk> Nice <don't. türk> Oh Yeah, aber er suchen, aber er